Beyim bedava. Bedavaysa neden almadım? Sürpriz yapmayı sever misin? Mesela eşinin doğum günü diyelim ki. Severim. Ne yaparsın? Sürpriz yaparım. Canım senin makyaj yapmana gerek yok ki. <gülüyor> senin de estetiğe ihtiyacın var. arıye gidiyoruz geliyor musun Ormanım baba nerede çarşafın gördüğüm bu paketler benim dermanım Diyor ki bu ilişkiye değer vermiyorsun Kızım ne yaptım diyor Vermiyorsun Güzel, ne yaptım diyorum Vermiyorsun ya, ne yap Ben size sigara filan uçuyor yıldızlara müstesna bayan Ormanım baba nerede çarşafın gördüğüm bu paketler bu sonunu kiminle getirmek istersiniz? A eşiniz? BE BEN BEN, ben. <gülüyor> Vatandaş salak seviyor ben ne yapayım? Ama sizi zahaneye çıkaramayız ÇEK ÇEK, çek, çek, çek, çek. Ekrem İmamoğlu mu Binali Yıldırım mı? BİNALİ Bak şurası da eski E orası bilmedi <gülüyor> Niye yani bizim yani başımız gelmi Gel evet, şey Merhaba bugün ay tutulması var haberiniz var mı? Yok İzlemeyecek misin? 8.30'da başlıyor İzleyelim hangi kanal veriyor? Ne? Temsah ayy ben çok burası çok güzel evet. İlk defa beni mi getirdin? Evet. Yemin et. Şimdi çocuk okuldan geldi. Baba diyor okulda diyor sınıfta diye 3. oldum diye. Okulda kaçıncısın diyeyim? 40. yımdı diye. ya. Oğlum niye birinci olmadın diyeyim? Baba diyor başka çocuklar da var okulda ya. olmamış. Demek ki oğlum Okulda başka çocuk olmasaydı <gülüyor> birinci olacaktır. <gülüyor>